Burada bir dörtgenimiz var. Bu şeklin dört kenarından iki tanesi, sadece iki tanesi birbirine paralel. Tanım itibariyle bu şekil bir yamuk. Yamuk. Bize boyutları verilmiş olan bu yamuğun alanını nasıl hesaplayabileceğimizi düşüneceğiz. Şimdi eğer bu uzun tabanla yani 6 ile yüksekliği çarparsak neye ulaşırız? 6 çarpı 3. Bu bize genişliği 6 birim, yüksekliği 3 birim alan bir şeklin alanını verirdi. 6 çarpı 3, bunun gibi gözüken bir şeklin alanını verirdi. Bu, bütün alanı. Yamuksa kesinlikle bu bütün alandan daha küçük. Peki, üst kenarın uzunluğu yani 2 ile yüksekliği çarparsak neye ulaşırız? Onu da deneyelim. 2 çarpı 3. 2 ile 3'ü çarptığımızda genişliği 2, yüksekliği ise 3 birim olan bir dikdörtgenin alanını buluruz. Bu dikdörtgenini burada tarayalım. Buradaki 2'ye 3 bir dikdörtgen. Bu şeklin yani bu yamuğun alanı bununla bunun arasında bir yerde olmalı gibi gözüküyor. Belki de bu iki sayının tam ortasında olmalı. Çünkü eğer kenarlardaki alanlara bakacak olursanız, daha iyi görebilmeniz için burayı renklendireyim. Burası sol taraftaki alan farkı, burası da sağ taraftaki alan farkı yamuk şekline odaklanalım şimdi. Yamuk sol bölümdeki alanın sol bölümdeki alanın yarısını kaplıyor ve sağ bölümdeki alanında yine yarısını kaplıyor. Yani yamuğun toplam alanının küçük dikdörtgenle büyük dikdörtgenin alanının tam ortasında olması çok mantıklı. O zaman şimdi bu iki sayının ortalamasını alalım. 6 çarpı 3 artı 2 çarpı 3 bölü 2. Piyamuk'un alanını bulmak için iki tabanı alıyoruz, uzun taban ve kısa taban alıyoruz, bunları yükseklikle çarpıyoruz ve bulduğumuz alanların ortalamasını alıyoruz. Veya bunu, 6 artı 2 çarpı, burada 3 parantezini aldım, çarpı 3 bölü 2. Bunların hepsi aynı şeyler, sadece farklı şekilde yazıyorum. 6 artı 2 bölü 2 çarpı 3 olarak düşünebilirsiniz. Büyük dikdörtgenin ve küçük dikdörtgenin alanlarının ortalaması. Büyük dikdörtgenin ve küçük dikdörtgenin alanlarının ortalaması. Her iki tabanı yükseklikle çarpıp ortalamasını alabilirsiniz. Veya tabanların ikisini toplarsınız. Bunu yükseklikle çarpabilir ve sonra ikiye bölebilirsiniz. Veya iki taban uzunluğunun ortalamasını alırsınız ve bunu yükseklikle çarpabilirsiniz. Eğer bu iki uzunluğun ortalamasını alırsanız, 6 artı 2, bölü 2, 4 eder. 4 birim genişlikte yaklaşık olarak böyle bir uzunluğa denk gelir. Bunu 3 yükseklik, yani 3 birim yükseklikle çarptığımızda, bunun gibi bir dikdörtgenin alanına ulaşırız. Bu dikdörtgenin alanı da tam olarak küçük ve büyük dikdörtgenlerin alanlarının tam ortasıdır. Bunların hepsi birbirine denk ifadelerdir. Bunların herhangi birisini yapabilirsiniz. Şimdi de hesaplamaları yapalım. Bu, 18 artı 6 bölü 2. Yani 24 bölü 2 eşittir 12. Bir de bu şekilde yapabiliriz. 6 artı 2 eşittir 8. 8 çarpı 3 eşittir 24. 24 bölü 2 eşittir yine 12.